Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ben yaptığım tüm video taramalarında böyle bir videoya rastlamadım. İnşallah size faydalı olur. Şimdi daha önceki videolarımda tostik küs arasındaki farkın olmadığına ilişkin bir videom vardı, bir çalışmam vardı. Vallahi arkadaşlar ses tonundan dolayı, gürültüden dolayı anlaşılamaz halde olduğunu yaptı. Burada pek fazla blender sesinden başka bir ses işitmeyeceksiniz. Önce kostik ve kül suyunun aynı pH dereceye ve birbirine yakın olduğunu görmeye çalışacağız. Bu bizim kostikle ile ilgili pHımız. Şu anda görüyorsunuz. Renk olarak şu anda 11-12 derece. Bu da bizim kül suyumuz. Dikkat edin. Renk hemen birbirine çok yakın durumda. Bizim daha önce hazırladığımız kül suyumuz. Kül suyu oluşmasını anlayabilmek için daha önceki köylüler e, yumurta yumurta sistemiyle çalışıyordu. Ve şu anda biz aynı şeyi yaptık. Dikkat ederseniz yumurtamız üstte kalıyor. Bu da kül suyunun olmuş olduğunu gösteriyor. Buradan suyu ben 33 gram eee bardağı ilave ettim. Buradaki çalışmamız 13 gram kostik su olarak da 33 gram bir suyumuz olacak. Kül suyumuz 33 gram kostiğimiz 13 gram sıvı olarak da 33 gram su kullandık. Bunun ortalama sıcaklığının 40 derece ve 40 derecenin üstünde olması gerekir. Kostikten zeytinyağının çalışmasına bir sorun olmuyor. Fakat ben bunu da ilk defa yapmış oluyorum. Şu anda zeytinyağımızın Derecesini ölçelim. Evet şu anda 45 derecede. 42 dereceye yükseliyor. Orada biz sabunlaşma için sıkıntımız yok. 43 dereceye geldi. Şimdi suyumuza bakalım. kül suyumuzda 44 derece eğer koski 44 derecede, derin zeytinyağı da bu şeyde olsaydı e, kırkın kırdık, üzerinde olmuş olsaydı sabunlaşma çok hızlı bir şekilde sağlanırdı ancak kül soyunda böyle bir şey olur mu olmaz mı bilmiyorum zaten 100 gram olduğu için de pek fazla bir sıkıntımız olmaz diye düşünüyorum ancak ben e, yine de söylüyorum kül soyuyla sabun yapımı e, gerçekten şu anki 20. yüzyılda mümkün değil olmayan bir işlerim zaten Sadece şekülü işte arkadaşlar işte ben küs suyundan sabun yapıyorum. E, Bunlarda videolara zaman zaman izliyorsunuz. Zeytinyağını e, bu pirana dediğimiz zeytinyağını kaynatıyorlar. İçine de e, kolsiy küs suyunu koyuyorlar. Daha sonra bu tuzla ilave etmek suretle saatlerce kaynatıp e, sabun yapıyorlar. Ancak bizim burada uyguladığımız soğuk yöntem e, sabun yapımını işi şey yapıyoruz size öğretiyoruz. Ama ne derece başarılı onu bilmiyorum. İlk ben deneyimim. Şimdi normal kül e, suyunun e, potasyum olması nedenle sabun sertleşme fazla olmayabilir. Bunun için de burada iki gramlık bir tuz hazırladık ve kül suyun üzerine ilave edelim ben. Çalışmalarıma başlamadan önce tuzumuzu kül Ve zeytinyağının üzerine boşaltıyoruz. Şimdi burada blenderle karıştıracağız. Arkadaşlar şimdi bir kilo sabun elde edebilmek için 400 kilogram meşe olduğunun yakılması gerekiyormuş. Yani düşünün 100 kilo sabun için 4 ton meşe olduğunu veya normal olduğunu kullanmamız gerekiyor. Ben bu külü fırından elde ettim. Bizim normal yaptığımız diyelim ki şu anda bir 100 gramlık sabun bile e, normal e, 4 kilogramı bir odunun oluşması yakılması gerekiyor hesaplamada bir hafta da olabilir bilemiyorum abi. şu anda biz bunu bilendiriler çırpacağız. <Gülüyor> Sabunlaşmanın olabilmesi için zeytinyağımızın puding kıvamına gelmesi gerekiyor. Evet şu gördüğünüz 100 gram sabun için 40 kilo olduğunu kilo haline getirmemiz gerekir ki Buna yeterli bir kilo oluşabilirsen Buradaki amacımız Zeytinyağı ve sular kaynatılmadan Acaba sabunlaşmayı sağlayabilir miyiz? onu ilgili bir yapıyoruz yağlar kaynatılmadan kül suyla sabun yapma faktörünün imkansız olduğu şu anda bize gösterilmiş oluyor. Birazdan da yağımızı sıcak suyun içerisine koyup daha sonra prodüngü haline gelmesi için çalışmalar yapacağız. Bunu bir kenara bırakalım kavanozumuz arkadaşlar. Şimdi kostik ile kostik ile kostik ile zeytinyağını sabunlaşma sürecine çalışacağız. Şimdi kronometreyi tutuyorum. Sabunlaşmanın kaç dakikada oluştuğunu şimdi birlikte izleyiciler arkadaşlar. Dikkat edin. Hem hemen sabunlaşma olduğu bile sayılır. Bunun üzerine yarım kaşığı ısırgan otu, tozu bırakacağım. Yani Böyle da daha görüldüğü üzere şu anda sabunlaşmaya başladı arkadaşlar burada kostikler yapmış olduğunuz muhtemelen de 48 saat sonra karttan çıkarmış olacağız ve 30 gün süre bekledikten sonra bu sabun artık kullanıma hazır gelecek.